hangi ortak değerler sizi bir araya getirdi Altı parti? Özellikle CHP ile, şimdi biraz önce de bahsettiniz, evet. akıl sağlığı yerinde miydi diye, düşünülürdü diye, sizi hangi değerler bir araya getirdi Millet ittifakı ortaya çıktı? Evet, güzel bir soru. Biraz bu soruyu dostane bir şekilde yanıtlayacağım. Buyurun.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 Onun için bazı liderlerin değeri işin başında ortaya çıkacaktır. Çıkıyor. Ben şuna inanıyorum. İktidarı tekrar ele aldığımızda ki yüksek ihtimalle tabi Cumhurbaşkanı yardımcıları tüm ekonomi, tüm sorunlardan beraber kendileri ilgilenecekler ülke yönetiminde ama tabi Ali Babacan dünyada saygın olan bir ekonomist olmasından dolayı ekonomik veriler düzeldiğinde